selam akrep arkadaşlarım ben şengül nasılsınız sevgili akrepler İnşallah iyisinizdir şengülün sihirli fanları kanalına hoşgeldiniz efendim sizler için kasım ayı genel yorumu yapacağım zaten anlamışsınızdır kahvem ve tarotumla şöyle sizlere kasım ayı genel yorumu yapmak istiyorum bakayım aşkınız işiniz sağlığınız enerjiniz nasıl olacak sevgili akrep arkadaşlarım güzel insanlar şöyle bir gösterelim Demek ki bakın telveler oluyormuş değil mi? Bazen soruyorlar bana onun içine sen kahve koymuyor musun diye. Koymaz oğlum şu vaziyete bakın. Bazen az oluyor bazen çok oluyor. Canlar çıkınca da böyle çıkıyor. Çıkmayınca da hiç çıkmıyor ama çıkmaması daha iyidir. Ferahlık şu şekil temiz olması daha güzel. Ama bunu da bilmeyen bilmez. Evet sevgili akrema arkadaşlar. Güzel insanlar 1, 2, 3. 3 yolunuz. Kasım ayı içerisinde... Bakın yollarınızı görün. Temiz. Üç tanesi temiz. Bir, iki, üç. Üç tanesi de biraz sıkıntılı çıkmış canlar. Yani %50, %50 sıkıntılı olanlar, temiz olanlar. Yurt dışı bağlantılı iş görüşmeleri olabilir. Çalışmaya gidiyor olabilirsiniz. Nişan, düğün, ne bileyim yeni tanışmalar olabilir. Aşk hayatınızla alakalı olabilir. %50 güzel, %50 biraz sıkıntılı Çıkmış bu onun göstergesidir Kasım ayı içerisinde canlar o temiz çıkanlar da o üç yolda da bakın aman Allah'ım bu balıklar da neyin nesi bu balıklar neyin nesi sevgili Akrepler güzel şans geliyor şans gerçekten şans geliyor daha ben tabağa geçmedim ama burada da balık var ve ter temiz bir balık bu Oo, Kasım ayı içerisinde şans var sizlerde daha tabağa da geçmedim yani. Gözüme çarptı. Çok güzel. Ay çok güzel. Harika. Çok balıklarınız çok çıkmış. Çok çıkmış canlar. Balıklarınız çok çıkmış. Yani sizin iş hayatınız güzel. Gerçekten güzel. Kasım ayı içerisinde iş hayatınız çok güzel çıkmış. Sabırla, mücadeleyle bir şeyleri yerine oturtmuşsunuz siz. Ben zaten her zaman söylerim. Çünkü tanıdıklarım var. Arkadaşlarım var. Oradan biliyorum. Akrepler çok çalışkandır gerçekten ben atmam yani doğruya doğru onlar çalışkandır ve çalışan insan asla kaybetmez canlar hmm, evet adında A harfi olan üzülerek belirtmek durumundayım canlar adında A harfi olan düşmanınız var evet adında A harfi olan bir ayı çıkmış burada ayı çıkmış altında da harfi çıkmış buna dikkat edin bu insan size kendini temiz gösteriyor. Yani temizlerken hani iyi niyetli bir insanmış gibi, sıkıntısız biriymiş gibi gösteriyor. Temizlerken bu bu anlamda söylemeye çalışıyorum. Yani kötü niyeti yokmuş gibi gayet iyi gösteriyor. Allah şükür diyen tiplerden ama değil. Adında A harfi var. Haberiniz olsun. Sizlerden iki kişinin hatta karı kocanın üstüne nasıl atlıyor. O da burada çıkmış resmen. Adında A harfi var ama bu adında A harfi olan ayıyı yine iki kişi size itiyor. İki kişi size itiyor haberiniz olsun. Onlar itiyorlar. Bu iki kişinin de adında L harfi ile Y harfi var. Bundan da haberiniz olsun canlar. Y ve L adında ya da soy adında. Düşmanlar yani. Hmm, evet iş hayatımız çok güzel. Verimli çıkmış canlar. Hmm, evet. Akrep bayanları, güzel boşanmalarınız mı var sizin? Çünkü karanlık, sıkıntılı yolda boşanmalar çıkmış ya da farklı davalarınız var ya da mahkemeleriniz yani miras mahkemesi de olabilir. Yolunuzda hemen o sıkıntılı yolda balık çıkmış bakın. Mahkemeyi siz kazanacaksınız. Gelecek, size gelen gelecek yani hakkınız olanı alacaksınız canlar. Aşk hayatınıza gelince biraz burada evliler sıkıntılı gibi çıkmış ama Kasım'ın 3. haftası diyebilirim 3. haftasında anlaşacaksınız Sıkıntılar her neyse onlar çözülür veya çözülmez Birbirinize destek vereceksiniz Sıkıntılı olan çiftler tabi hepinize söylemiyorum Sıkıntılı olanlara söylüyorum bunu Canlar haberiniz olsun Aşk hayatınız güzel onun dışında genel anlamda aşk hayatınıza daha renklilik gelecek Canlılık gelecek Kasım ayı içerisinde korku yok güzel evlenmek isteyen evlenecek maceraya atlamak isteyen atlayacak böyle de bir şeyler çıkmış burada küslerinize gelince sizin karşı partnerler sizi kaybetmekten korkuyorlar belki boşanma davanız var belki de eks oldunuz bu insanlar sizi kaybetmekten korkuyorlar canlar gerçekten böyle bir anda atağa geçip fırsatlar yakalamaya çalışacaklar formüller yaratacaklar sizi tekrar kendilerine çekmek için o da çok güzel değil mi? Kişi sizin peşinizden koşsun. Küçük küçük de atlarınız çıkmış. Sizlerde şans var canlar. Sağlık güzel. Sağlık güzel çıkmış sizlerde. Enerjiniz de yerinde. Enerji olarak da zaten daha bir güzel çıkmışsınız. Canlılık var sizlerde sevgili akrepler. Hareketli akrepler çok güzel çıkmış. Yalnız burada aybaşı olarak cüzlan konusunda biraz sizlerde bir hırs bir korkulu hal çıkmış kaybetme korkusu var yani ay başında maaşımı aldım gelecek aya ben varabilir miyim veya gelecek ayı getirebilir miyim ya kredi çektinizde borcunuz var ya da alışverişin dozunu kaçırdınız da ondan dolayı biraz bütçe sıkıştı çoluk çocuk okuyor masraflar büyüdü kış geldi doğal gaz açılacak değil mi canlar bundan dolayı böyle bir Korkulu haller var sizlerde ama korkmanıza gerek yok. Biraz temkinli hareket ettiğiniz takdirde onun da doyumu gelecek size. Hiç merak etmeyin. Beklentileriniz karşılanacak. Kasım ayı içerisinde güzel çok güzel haberler alacaksınız. Gerçekten aldığınız haberler bazıları teselli haberleri bazıları aman Allah'ım sizi böyle kutlamaya getirecek haberler. Kısmet mi bekliyorsun? İş beklentin mi var? İş başvurusu yaptığında onun beklentisi bazıları teselli olarak gelecek size ya öyle ya da böyle hiç gelmemesinden iyidir ama olumsuzu gelmeyecek küçük çaplı da olsa güzel mutlu edici beklentilerinizi karşılayacak bir şekilde karşılayacak güzel haberler geliyor canlar gerçekten güzel çıkmış harika mahkemelere gelince dediğim gibi mahkemelerde sizler daha şanslı çıkmışsınız hani mahkeme sıkıntısı olan sevgili akrema arkadaşlarım onun dışında düşmanlarınıza dediğim gibi dikkat edin. Ayı gördüğünüz gibi adında A harfi olan biri. Baya bir üstünüze, karı kocanın üstüne hücum yapıyor. Sizi baya bir karanlığa itmiş. Bu tabii ben bunun aşk olayı olduğunu pek zannetmiyorum. Tamamen mirasla alakalı bir durum bu. Çünkü arkadan da ayıyı itenler var. Bunlara karşı dikkatli olalım canlar. Çünkü bu ayı ve ayıyı itenler, Kendilerini çoktan feraha almışlar bakın siz burada karanlığın sıkıntının içindesiniz sevgili akrepler haklarınız alınmış elinizden haklarınız lütfen hakkınızı yitirmeyin hakkınızı ne yapıyorsunuz yasa yoluyla arayacaksınız bitti baya baya bir karanlığa itmişler sizi. Hmm, ama merak etmeyin bakın sizde düze çıkmışsınız sadece bu ayıları hayatınızdan söküp atacaksınız İşte o kadar bitti onun dışında güzel harika biraz da hafiften de nazar gelmeye başlamış sizlere şöyle kendinize okuyun canlar kendinize okuyun karamsar olmayın kesinlikle güzel mutlu olacaksınız yani güzel teselli de olsa size güzel haberler gelecek bakın şanslarınız var Balıklarınız var sevgili akrepler çok güzel 2 4 evet 2 4 şöyle de sayacak olursak haberiyle birlikte balık geliyor 5 tane çok güzel temiz sürprizli haberler alacaksınız dışarıdan tamam bir de akrep bayanları sizler Kasım ayı içerisinde hamile olan akrep bayanları aman Allah'ım ne kadar güzel sizin kız çocuğunuz çok fazla olacak kız çocuğu ağırlıkta çıkmış erkek az çünkü karanlığı bir atmaya çalışalım. Evet akrep bayanları. Hem de temiz hayırlı evlat olacak onlar. Temiz geliyorlar he vallahi Kız çocuğunuz daha ağırlıkta çıkmış. Evet canlarım benim. Sevgili akrepler, çalışkan akrepler, peçeteye de harfler geldi. Aman Allah'ım bu da neyin nesi. Adında T harfi olan, A harfi olan, N harfi olan. Arkadaşlarım sizlerin dualarınız kabul olmuş. Dilekleriniz kabul olmuş canlar. Tekrarlayayım mı? T harfi olan, N harfi olan, A harfi olan akrepler. Sevgili akrepler. Adında F harfi olanlar ise dileğini tutmuş, duasını yapmış. Hayır, ben bunu böyle tuttum. Ben bu duamı yaptım ama hayatta olmaz bu. Düşüncesine kapılmış. Karamsar düşünüyorsun güzel kardeşim. Tam kabul olduğu sırada karamsarlığınla harfini ters düz yapmışsın. Tamam öyle düşünme. Bak senin de dileğin kabul olmuş. F harfindekiler dileğiniz kabul olmuş. Yalnız evren ne diyor? Bana güveneceksin. Bana dua edip güven duymadığından ben seni tepe taklak yaparım diyor. Olmaz. Evrene güven duyan kalemim de yok ki bıraktım kalemi elimden sevgili akrepler güven duyanların halini görün bakın aydınlığı görün balıkları görün şurada gördüğünüz gibi tertemiz mucizevi bir şekilde şans soyunlarından olabilir miras olabilir zaten o tür şeyler bunlar ya da iş başvurusu yaptığınızda sevgili akrepler hiç beklemediğiniz anda bir masada bulabilirsiniz kendinizi evrene güven duyanların hali dua edip dileği tutuyoruz bazen ben de yapıyorum onu yok bu kabul olmaz diyorum örneğin değil mi İşte buyurun. işte onların da hali gördünüz mü balık ne tarafta burası ne tarafta Cık, olmaz aslında kabul olmuş fakat biz umutlarımızı kırmışız sevgili akrepçiklerim ben şöyle bir çevireyim de oh, ay şu nefes darlığı şu nefes darlığı ay, nefesimi çekemiyorum canlar ya Evet sevgili akrepçiklerim ay düğünler çıkmış burada aman Allah'ım gelinler var çok güzel Kasım ayı içerisinde resmen oynayanlar çıkmış çok güzel düğün yerinde güzel o evlilikte temiz yere doğru gidecek karanlıkta çıkmamış hatta bakın küçük küçük koyunlarınız da çıkmış ne kadar güzel karanlık düşünmeyin canlar karanlık düşünmeyin bakın sıkıntı gitmiyor bazı arkadaşlarımızda kariyerde de dikleşmeye başlamışsınız şimdi dikleşmek derken yanlış anlamayın da canlar sizin i harfleriniz yukarıya doğru kalkmaya başlamış. Anlatabiliyor muyum? Sadece karanlık düşünüyorsun. Bakın burada arkadaşlar iğneler yukarıya doğru dikleşmeye başlamış. Siz karamsar düşündüğünüz için karanlığın içinde sizin kariyer durumunuz, iş durumunuz batakta. Anlatabiliyor muyum? Oysaki güzel, güzel, daha güzel yere doğru gidecek. Karamsar kesinlikle düşünmüyorsun. Çok güzel tertemiz elinize bir şeyler geçecek. Sürprizler var burada. Bir şeyleri kabullenici olun. Bakın evren burada sevgili akrepler size Kasım ayı içerisinde şu mesajı veriyor. Eşinle mi sıkıntın var? Kabullenici ol. Çocuklarınla mı sıkıntın var? Kabullenici ol. Maddi sıkıntın mı var? Kabullenici ol. İsyankar olma. Karamsar olma. Bu benim derdim evren bana bunu verdi diyerek kabullenici ol diyor örneği söylüyorum bunları evren size kabullenici olun akrepler diyor başınıza ne gelirse gelsin lütfen bunu kabul et bunu sana veren evren almasını da bilir diyor sen yeter ki inançlı ol diyor sevgili akrep arkadaşlarıma sizin bu ayki mesajınız budur sevgili akrep arkadaşlarım bayanlarınız bir ay Kasım ayı içerisinde hayalci olacaksınız evet akrep bayanları sürekli hayaller kuracaksın hayalci olacaksın beyleriniz ise aman Allah'ım böyle bir yoğun duygular bir duygular bambaşka bir alemde olacak çok güzel harikasınız lütfen kabullenici olun diyor taşınmalar çıkmış güzel temiz yere doğru gideceksiniz biraz da böyle geçmişten gelen akraba olabilir. Eski çocukluk arkadaşlarınız olabilir. Onlarla rastlaşıp sevgi paylaşımı yapacaksınız Kasım ayı içerisinde. Onlar da temiz çıkmış. Hiç merak etmeyin. Hatta bir tanesini böyle görünce tekrar yanlış anlamayın canlar. Aşk duyacaksınız ama olmayacak. Çünkü siz de engellisiniz. Karşı tarafta engelli. Tamam? Ne olur? merhabalaştığınızla kalırsınız oturup sohbet ettiğinizle kalırsınız şanslar geliyor beklentileriniz karşılanılacak. yolculuklarınız da çok güzel çıkmış e daha ne olsun enerji de yerinde canlar ya Allah aşkına canlılık var canlılık hayaller var hadi bakalım sevgili akrepler çok güzel dilekler de kabul olmuş ya daha ne olsun Allah aşkına ya daha ne olsun değil mi? bundan iyisi artık can sağlığı bitti bu kadar bitti güzel, Oo, tesadüfen gördünüz mü, destenin altını canlılık geliyor, canlılık, bolluk bereket geliyor, değişim geliyor sizlere lütfen hayallerimizi kuralım elbette, Ama nasıl yapacağız bunu, ne gelirse gelsin haktandır diyerek kabullenici olacağız, itiraz yok tamam, isyan yok karamsar düşünmüyoruz, kabulleneceğiz bitti evet, sevgili akrab arkadaşlarım şanslı yere doğru gideceksiniz çünkü destek var, var. çalışıyorsunuz bakın, mücadele var burada ama yine de her şeye rağmen kara kedilere dikkat, sabırla güç elde edeceksiniz. Sevgili akrepler, güven var ilişkilerde, daha ne olsun mutluluğa doğru gidiyorsunuz. Sevgili akrepler, canlılık geldi işte. Buyurun. Evet, iş hayatımızdan başlayayım. Bakın şanslı yere doğru gidiyorsunuz zaten. Hakikaten çok çok çok balıklarınız çıkmış sizin. Sevgili akrep arkadaşlarım, destek de var. Belki yeni bir iş kurmak isteyebilirsiniz. Bir kat daha yukarıya çıkmak için yeni bir plan proje yapıp maceraya atılabilirsiniz. Kara kedilere dikkat ederek ne yapıyorsunuz? Bir anda atlamak yerine... Sabırla zenginliği gücü elde edeceksiniz İş hayatınız süper Aşk hayatı güvenli bakın Güven var evlilikler var Evlilik demektir aziz Güven demektir güvenli ilişkiler demektir Yıldız gibi parlayacaksınız canlar Mutlu aşk mutlu birliktelikler geliyor Harika süper çıktı Bakın burada da bir şeylerin etkisi altında kalabilirsiniz Neymiş bu etki altında sağlık durumunda Kişiler sizin karşınıza geçer Örnek veriyorum canlar ay benim şu kadar kilom vardı da ay ben şunu yaptım kilomu attım ay benim şu rahatsızlığım vardı da ben şu kahveyi kullandım da o rahatsızlığımı attım veya yürüyüşe çıktım da ay kendimi formda hissettim gibi tarz sizlere anlatılan bazı şeylerin bakın burada etkisi altında kalacaksınız canlar sevgili akrab arkadaşlarım belki de bunları uygulayacaksınız ki bakın size canlılık geliyor. Enerjiniz mükemmel çıktı çok canlı olacaksınız harika olacaksınız süper olacaksınız canlar kötü bir şey yok her şey çok güzel sadece kabulleneceğiz bitti tamam sevgi yollayın daha ne olsun sevgili akrepler sevgi yollayın sizden kim ne bekliyorsa önce evrene sonra o kişilere lütfen sevgi yollayın bitti bu kadar senin sevgin karanlığı aydınlatacak kalplere sevgi tohumları ekecek ve o sevginin pembe gülleri sonrasında sizin de kalbinizde açacak karşı tarafında eşinizin sevgilinizin ya da yeni tanıştığınız kişilerin bitti bu kadar çok güzel harika evet sevgili akrabalar arkadaşlarım kasım ayı genel yorumunu tamamladık bu yorumu beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise